Bir kadın bir işe başvuracağı zaman ay acaba bu kadınlar için olur mu diye düşünmemeli. Düşünme tarzı ben bir kadının şimdi bana ne derler olmamalı. Ben yetkinliklerime bakıyorum. Ee, işte bir kere kendim buna zamana yarabileceksem e, ilk başta ona bir karar vermesi lazım kadının Hayır, bir kere çalışmaya hazır mı? Çalışmak derken evinin sosyoekonomik durumu, kendi ihtiyacı